28b üzeri 6 bölü 7b ifadesini sadeleştiriniz. Bu ifade 28 bölü 7 çarpı b üzeri 6 bölü b ile aynıdır. Bu şekilde yaptık çünkü böylece b üzeri 6 başka bir b teriminin üstüne geldi. Bu b, b üzeri 1 demektir. Bunu üslü özellikleri kullanarak sadeleştirebiliriz. 28 bölü 7, evet bunu da sadeleştirebiliriz, çünkü 28, 7'ye bölünür. 28 bölü 7 eşittir 4. b üzeri 6 bölü b üzeri 1, bu da b üzeri 6 eksi 1'e eşit. O zaman çarpı b üzeri 6 eksi 1, ya da kısaca b üzeri 5. Cevabımız ne oldu? 4b üzeri 5.